Sevgili katılımcılar, ilk oturumumuzla kurultayımıza başlıyoruz. Kurultayımızın adı Eğitim İstihdam Toplum 5.0. Alper Akçam'a söz vereceğim. Vermeden önceden bir iki kelime söylemek istiyorum. Alper Akçam, Yeni Kuşak Köy Ankara Şube Başkanımız. Aslında kendisi yazarlığıyla Övünür Cerrahtır tıp doktorudur ama Onun da benim gibi kaderi Ben de köyensu bir babanın Çocuğuyum Beşikdüzü Mezunu benim babam Onun annesi babası da benden de kadersiz O annesi de babası da Cilavuz mezunu Dolayısıyla o ailede büyüyen Bir insanın da Cerrah bile olsa Herhalde dikiş atarken de Eğitim konusuna kafa yormuş. Bunu da sosyolojisini, e, psikolojisini e, köy enstitüleriyle birleştirerek çok iyi sunar. Alper Bey söz sizin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hemen bir tamamlama yapayım da e, hocam provokatif konuştu. Ben biraz anarşistçe konuşacağım. Yani bazı şeylere çok kafam bozuk bu memlekette. Bu memlekette çok kötülük yapıldı insanlara. Yapılmaya da devam ediyor. Silivri hala soğuk yalnız, Dikkat edin. Herkesin gözünün önünde. <gülüyor> benim başka meziyetlerim de var. Yani Orhan benim futbolculuğumu söylemedi. 17 yıl Karabük Demirspor'da hem kulüp başkanlığı yaptım, hem futbol oynadım, hem hocalık yaptım falan. Karabük Spor'u biriciliğe çıkaran ilk yönetimde ben vardım. Niye bunlar oluyor? Yani böyle oradan oraya, oradan oraya. Ben 48 yaşında emekli oldum. Çünkü 22 yaşında tıp doktoru olmuştum. 26'da genel cerrah oldum. Çünkü ben deli dolu bir babanla olayım. Deli dolu bir babanla olayım. Hap Hapishanelerde yatmış, sığınmacı yaşamış. Kardeşlerimin hepsi de öyle. Yani bu bir iyi bir şey mi? Bence biraz iyi bir şey. Bir kere her şeyden önce hayatı yaşımın çok ötesinde yaşadığıma inanıyorum. Hem futbol oynamışım, geceli gündüzü üç gün uyumadan ameliyatlar yapmışım. Çok özveriyle çalıştım. Yedi kere kendi ameliyat ettiğim hastaya kendi kanımı verdim. Yani başka kan yoktu. Karabük'te o zaman kan bankası yoktu. Sıfır eraj negatif kan bulunmuyordu. Ben verdim. Bu kişilik tanımlama kısmını şurada kesip ben diğer bölüme geçeyim. Eğitimle ilgili kısma geçeyim. ve Türkiye'deki bugünkü olumsuzlukları hocam belli ölçüde serdi gözlerimizin önünü aydınlattı. Türkiye'de olumlu şeyler de yaşandı. Kıyılan bir şeyler de oldu. Türkiye'de olumlu şeylerin yaşandığı o yıllarda Türkiye dünyanın en büyük olumsuzluklarının olduğu bir ülkeydi aynı zamanda. Nüfusunun yüzde doksanı okur yazar değil. İkinci Dünya Savaşı yıllarına girilmiş, çıkılmış, aç, yoksul, bitli, perişan bir ülke. O ülkeden, O ülkeden bir eğitim, Modeli uygulamaya girdi. Dahiyane diyebileceğimiz bir devrimci atılımla İsmail Hakkı Tonguç saygıyla anıyorum kendisini. Onun öncülüğünde bir avuç insan etrafındaki bir avuç insan da 1940'ta Hasan Ali Yücel önünü açtı. O güne kadar vekaleten yürüttüğü İlköğretim genel müdürlüğü görevine asaleten atadı onu. İşte o biliyorsunuz daha sonra kurulan çeviri bürosu klasiklerin Türkçeye kazandırılması müthiş bir hummalı bir Türkiye'de kuruluş ruhuna uygun yaşamış okullardan söz edeceğim size kısaca. Kuruluş yılı 1940, yasanın çıktığı yılı 1946, Hasan Ali Yücel'in görevden alınması Altı yıl. Altı yıl kendi kurucu ruhuna uygun çalışabilmiş o okullar. Gerçi 36'da eğitmen kursları var. Orada ilk temeli atmış Tonguç. Eğitmen kursları Askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapmış, köylü çocuklarının 6 aylık kurstan getirilmeleri şeklinde uygulamaya konmuş. Bunlar sıradan köylü. Bunlardan bir kısmı ilk Mahmudiye'de, Eskişehir yakında çiftelerdeki Mahmudiye'de kurslarını bitirir bitirmez Ankara'ya geliyorlar. Ankara'da, Ankara Halk Evi'nin önünde iki tane tiyatro oyunu oynuyorlar. Yahu arkadaş... Tamam anladık yani Mustafa Kemal'in de önerisi var askerlerden yararlanması doğrultusunda bu adamlar okuma yazma öğretmek üzere bir eğitimden geçmiş tiyatro ne bu ne diyeceksiniz Türkiye'de işte hocamın olmadığını saydığı şeylerden birisinin içindeki bir olay orada ortaya çıkıyor insanın özgürleşme eyleminde sanat tiyatro iki tane oyun oynuyor eğitim adaylar iki tane tiyatro oyun oynuyorlar Ahmet Emin Yalman İki gün sonra gazetesinde yazdığı köşe yazısında diyor ki köylü dayıların oynadığı oyunları seyrettim diyor. Bunlardan birisi telif bir oyundu diyor. Aka Gündüz'ün yarım Osman oyunu. Ben diyor oyunun sahneye konmasını, temellendirilmesini, öğrencilerin ve eğitmen adaylarının başarısını hayran olmuşken ikinci oyunu gördüm, şaştım kaldım. Orada çoban diye doğaçlama bir oyun oynuyorlar. Doğaçlama bir oyun oynuyorlar. Tamamen doğaçlama. O zaman dedim ki diyor Ahmet Emin Yalman biz bu köylü dayılara bir şey öğreteceğiz derken onlardan çok şey öğrenmek zorunda olduğumuzu gördüm orada diyor. Şimdi yüzde okur yazar olmayan hayvanıyla yattığı yeri paylaşan bitli aç o insanların içinde de bir şeyler olabileceğini insana güvenen bir devrimci keşfediyor. İsmail Hakkı Tonguç halk kültürü içindeki bir takım ögelerin pagan dönemden beri tekil dilli iktidarlara direnen halk kültürünün o dönüştürücü değiştirici gücünü yakaladığı gibi köy ensülerinde onu işte Aşık Veysel'in bağlamasıyla tiyatro oyunuyla doğaçlama oyunlarla hafta sonu eğlenceleriyle bütünleştiriyor ve inanılmaz bir tablo ortaya çıkıyor. Şunu demek istiyorum yani karamsar olmaya gerek yok. Evet, Türkiye çok kötü bir tabloda bugün ama biz yine bu coğrafyada yaşıyoruz. Bizim insanımız yine o insan. Yeter ki yalnızca ekonomik ve siyasi kaygılarla bu insanları yönetmeye çalışan birilerinin bu kötü niyetlerini engel olmayı başaralım. Yani insanların özgürleşme yolundaki bir takım engelleri hep birlikte kaldırmaya çalışalım. Hocamın anlattığı eğitim ilkelerini ben şöyle bir Kafamdan geçirince Freire adı aklıma geldi. Paulo Freire, Brezilyalı bir ünlü eğitimci, ezilenlerin pedagojisi diye bir kitabı var. Orada diyalojik eğitimle bankacı eğitimi karşılaş, eğitimini karşılaştırır. Bankacı eğitim işte hocamın da eleştirdiği, hepimizin eleştirdiği bu öğrenciyi içi boldurulacak boş bir çuval sayan, kafasının içine bilgi tıkılması gereken bir nesne olarak gören eğitim sistemi. Freire'nin diyalojik eğitim dediği ise, Freire'nin 1967'de yazdığı o Ezilenlerin Pedagojisi kitabından 30 yıl önce Türkiye'de yaşama geçirilmiş bir eğitim. Diyalojik eğitim. Öğrenciyi etkin özne olarak ele alan dersin hazırlanmasında, hayata geçirilmesinde ve ders sırasında üretilen bir takım şeylerin öğrenilmesinde. Bunlar daha sonra kullanılacak. Benim annem babam okulların duvarlarını yapmışlar. Benim annem babam Okudukları okullara elektrik getirmişler. Benim annem babam her şeylerini kendi ot biçmişler, süt sağmışlar, arı yetiştirmişler. Kuzey Doğu Anadolu 7.2 mm dil uzunluğuyla dünyanın en gelişkin, en önemli arısı olan Kafkas arısının yurdudur. Aslında dünyanın en değerli Doğal ürünlerinin bizim Kuzey Doğu Anadolu'dan yahut da Güneybatı Kafkasya'dan başka bir deyişle çıkıyor olması gerekir ve dünyanın en zengin bölgesinin olması gerekirken bugün bir şey yok. Ama İsmail Hakkı Tonguç onu görmüş. Köyensüleri onu görmüş. Cılavuz'da arıcılık eğitimi vermişler. Orhan Kasap arkadaşımın babasının mezun olduğu Beşikdüzü Köyensü ilk hamsi sürülerini izleyen balık ağlarını ve balık filolarını kurmuş. Bakın yani olumsuzluklar tabii ki mücadele edilmesi gereken şeyler ama bizi karamsarlığa götürmesin. Biz günümüzde de ülkemizin coğrafyamızın, toprağımızın iyi özelliklerini, güzel özelliklerini bulup bunlardan yararlanabiliriz. Yeter ki yeter ki bizi engelleyen, bizi köstekleyen, bizim önümüze çıkan bir takım duvarları aşmayı bilelim. Şimdi hocam da sözünü etti. Finlandiya'dan söz etti. Benim Yeni Denimece diye bir dergimiz var adını da hemen burada reklamını yapayım. 3 ayda bir çıkar. Eğitim ve Kültür dergisidir. 2000'e yakın dağılır. Yeni Kuşak Köyensürler Derneği'nin yayın organı. Son yaz sayısında bunu yazdım. O e, Papaz Gregor'un tarif ettiği Ak Zambaklar Ülkesi, Beyaz Zambaklar Ülkesi ile Türkiye'de 1962 yılında gazeteci Fikret Otyam'ın görüp Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj olarak yazdığı Karaözü Köyü'nü karşılaştırdım. Bu son yazıda. Çok enteresan. Finlandiya, çorak, bataklıklar ülkesi. İçinden çıkılması zor bir hayat şeyin içerisindeler. Türkiye'de Karaöz'üne geliyoruz. Karaöz'ünde bir takım olanaklar var. Türkiye çok daha olanaklar bakımından zengin bir ülke. Ama bugün Finlandiya'yla biz kendimizi karşılaştırdığımız zaman ne görüyoruz? Yani şunu bunu bırakalım. Toplumsal refah bakımından, huzur içinde yaşayabilmek bakımından, insanın bir takım e, istenişlerini yerine getirebilmesi açısından ve Finlandiya bizden bugün kat kat ileride bir toplum. Yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Ama Finlandiya büyük yoklukların, yoksullukların içinden el birliğiyle çıkıp bugünlere gelmiş. Biz biz Karaözü köyünde Finlandiya'nın çok ilerisinde bir takım olanaklara sahip olduğumuz anda... Röportajın yapıldığı 1962 yılında Fikret Otyam'ın saptaması şu. 8'e yakın dernek var köyde. Okuma yazma bilmeyen yok. İlkokul ve ortaokul köylülerin kendi eleme emeğinin ürünü 2. ilkokulda yapmışlar. Köye 8 tane gazete giriyor ve herkes gazete kitap okuyor. Ama Karaöz'ü köyünde yaşayanlar ve benzerleri öyle bir yere gelmişiz ki bu toplumun hedefi haline getirilmiş. Karalanmışlar. Yumruklanmışlar, ötelenmişler ve siz azınlıksınız denilmiş onlara. Şimdi Fırayre'nin sözünü ettim size. Fırayre'nin o eğitimdeki müthiş, bütün dünyada eğitimcilerin başucu kitabıdır. Eleştirel e, Ezilenlerin pedagojisi bir isimden daha söz edeceğim. O da Batı Rönesansı'nın temellerini gün ışığına çıkarmış ve bugün Batılı birçok Aydın'ın ama namuslu aydın'ın sözde aydın'ın değil öyle toplumları birbirinden yaratılışsal olarak ayıran işte e, fukuyamaların şunların bunların e, aydını gibi değil. Namuslu aydınların çok büyük bir dikkatle izlediği İglit'ından tutun işte e, ne bileyim Milan Kundera'ya kadar herkesin e, Roman Jacobson'a kadar herkesin övgüyle söz ettiği Mihail Bahtin diye bir Rus kültür bilimci var. Bahtin'in Rable ve Dünyası diye bir kitabı var. Bahtin Rable ve Dünyasında Batır Rönesansı'nın temellerini araştırır. Orable ve Dünyasını okuduktan sonra ben babamı bir kere daha tanımış oldum. Köy ensülerini bir kere daha anlamış oldum. Ve bir de İsmail Hakkı Tonguç'un Rable ve Dünyası'nın yayınlanmış tarihi 1965. Değerli dinleyiciler. Ve 1970'ten itibaren Batı dünyasında Bahtin'in adı duyulmaya başlanır. Batıya çağrılır ve o zaman henüz Sovyetler ayakta ona Sovyetlerin de kadrine uğramış, bir bacağını kaybetmiş, Stalin tarafından sürülmüş, her türlü haksıza uğramış bir adam batıya çağırılır ve orada yani işte bir takım olanaklar kendisine sunulur ama o reddeder. O bir kültür insanı olarak doğmuştur, asil bir ailenin çocuğu olarak 1895'te ve 1975'te Sovyetler Birliği'nde bir yoksul evinde, yoksullar evinde ölür. Onun yazdığı o Rable ve Dünyası adlı kitabı okuduğum zaman ben... Babam da Fakir Baykurt'ta arkadaşlarım da Ümit Kaftancıoğlu'na o güne kadar görmediğim bir şeyleri de görmüş oldum. UNESCO niye bu okulları acaba bütün dünyaya örnek eğitim modeli olarak önermiş? Bunun nedenlerini de o kitabı okuduktan sonra anladım ve bir de hele yani bir... Dehanın ne demek olduğunu bir kere daha gördüm. İsmail Hakkı Tonguç dediğimiz o insan. Yanında da onların hakkını yemeyelim. Hürrem Arman'ı, Rauf İnan'ı mutlaka anmamız gerek. Öyle değerli insanlar var onların yanın, onun yanında. Ve bu insanın her türlü olanaksızlıklar içinde öyle şeyler yapmışlar ki, Bahti'nin Ravli ve dünyasında tarif ettiği o Rönesans'ın temellerini oluşturan halk gülmece kültürünü köy ensürlerinde zirveye çıkarmışlar. Şimdi okuma yazma bilmeyen bir aşık Veysel'in bugünkü eğitimde üniversitelerde yeri olabilir mi? Mümkün değil. Zaten sanata yer yok. Spora yer yok. Hiçbir şeye yer yok. Belletme var şimdiki öğretimimizde yalnızca. Ezberleyeceksin ve test çözeceksin ve bir de başkalarının önüne geçmeye çalışacaksın. Yani beyaz yakalı insanlar lazım. Yani sistemin egemenlerine. Diğerleri ne olacak? Ne olursa olsun. Vur tekmeyi gitsin kıçına. Ama köy ensüleri böyle değil. Köy ensülerinde çok, sınav da çok önemli değil. Hep birlikte bir şeyi, hep birlikte öğrenip, hep birlikte gelişmeyi, hep birlikte ikna olarak bir konuda oy birliğiyle bir adım atmaya e, e, kurgulanmış bir eğitim sistemi var, bir yaşam var. Zaten sanat, edebiyat şey değil, bir ders olarak değil. Yani Her gününde var, her gün. sabahleyin davul zurnayla el ele tutarak çıkıyorlar öğrenciler. Oyun oynuyorlar, spor yapıyorlar sabah önce, sonra halk oyunları oynuyorlar, horonlar oynuyorlar, halaylar oynuyorlar. ve Sonra işte serbest okuma dersleri var, kitap tartışma dersleri var. Şimdi Bahtin'den söz etmiştim. O Bahtin'in Bahti tarif ettiği Rönesans'ın temelini oluşturmuş grotesk halk kültürü yahut da halk gülmece kültürü diye daha da şey tarif edebiliriz. Köy ensülerinde eğitimin ana temelini oluşturmuş. Bizde yıkılmaya çalışılıyor. Karadeniz yaylalarında her ilk barda böyle horonlar, tulunlar şişer, horonlar kurup bir bakarsın bir müftü bir yerden vaz verdi. Efendim bu bizim kültürümüzde yoktur, caiz değildir kadının erkeğin el ele oynaması. Şimdi bu konulara girmek istemiyorum ama ama yani biz halayıyla, horonuyla, bağlamasıyla, kemençesiyle, balığıyla, arısıyla, pamuğuyla beş, e, düz içinde e, Adana'da. E, Arifiye'de başka bir şeyle eğitim yaptığımız yıllarda çifteler köyensü, çifteler köyensüğü kıtlık yılı köylülere ödünç buğday vermiş. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye buğday ihracatında dünya üçüncüsü arkadaşlar o aç ülke. Nasıl oluyor bu? E çünkü üretime değer veriliyor. O Çifteler köyensüğü bir Eskişehir'de kocaman bir buğday üreten bir silo gibi çalışıyor. Yani şöyle toparladığımız zaman bir araya getirdiğimiz zaman bir taraftan eğleniyor insanlar. Benim çocukluğumda da öyle geçti. Şimdi köy ensülerinden kendi yaşamıma da geçebilirim. Ben çok severim. Yani memleketimi, Ardahan'ın köylerini. Şimdi tabii çok değişti ama yine de her şeye rağmen o çok kültürlülüğün, çok sesliliğin getirdiği bir özgürlük ortamı orada her zaman bulabilirsiniz. Biz her akşam yaylada bacaların üstünde tezek yakardık, tulum çalar oynardık. Her akşam yani peynir, çeçil peyniri, krema alınmış sütten yapılır. Çeçil peyniriyle yavan ekmekti. Onlarla çalışırdık. Tırpan çekerdik akşama kadar ama her akşam mutlaka mutlaka eğlenirdik. Onlar kalmadı şimdi. Televizyon her şeye hakim oldu ve bir takım başka şeyler geçti. Onun dışında yani o paylaşımcı, o dayanışmacı yaşam beni hep kendine çeker, oraya doğru götürürdü. Şimdi bakın... Köyde o zaman sanıyorum 30 civarında tulum çalan kişi vardı. Ben şöyle aklımdan sayıyorum. Biz Dursun Akçam Kültür Evi kurduk Ardahan'da. Yani ben o vakfında başkanıyım. E bu yıl 15.sini yapacağız kültür sanat Günlerini. haber Başkanı toparlar mısın? Tamam son cümlemi şey yapayım. Tulum çalacak insan aradım. Yani tulum çalacak adam bizim köyde yok. Bizim köyde yok. Ta Şafşat'ın uzak bir köyünden tulumcu çağırdım getirdim. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri'nde tulum çaldırdık. O kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim değerli dostlar evet. 5-0'da gerideyiz, 10-0'da gerideyiz ama şu ayağımızı bastığımız toprak var ya öyle sağlam bir toprak ki. Yani o beğenmediğimiz insanlar var ki onlar onlar kötü bir şekilde şart şartlandırıyorlar, kışkırtıyorlar ama o insanlar yüreklerinde öyle bir cevher, öyle bir öz var ki eksik olan nedir biliyor musunuz eksik olan işte İsmail Hakkı Tonguç gibi yanındaki bir avuç insan gibi o bu bu topluma bu toprağa sevgiyle muhabbetle yaklaşacak bir takım insanlar bunu da el birliğiyle yapacağız bana hep soruyorlar nasıl olacak şimdi e, nüfus değiştik köy nüfusu şöyle oldu köyde üretim yok her konuda haklısınız ama her şeyi birlikte konuşarak birlikte yol alarak yapacağız koşullara göre uyarlayacağız ama ruhu asla kaybetmeyeceğiz. O ruh, diyaloji ruhudur. O ruh, gülmece ruhudur. O dul, o ruh, dayanışma ruhudur. Dayanışmanız eksik olmasın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Alper Akçam'ın dediği şekilde yere sağlam basarsak, biz bilimi ve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 hep şikayet ettiğimiz bu toplum. Ben konuşmacılarıma teşekkür ederek sizlere e, her birine ikişer tane veya üçer tane zamanımız var değil mi Sayın Hocam? Zamanımız var. E, özellikle de gençlerden isimlerini, öğrencilerden üniversitelerini,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 Benim yorumum, Köy Enstitüleri bir eğitim kurumundan öte, Türk Devrimi'nin kırsal kalkınma projesinin başlangıcı diyebilirim. Aslında bu kalkınma projelerinde biliyorsunuz kaynak önemlidir. Köy Enstitüleri'nin ana özelliği kendi kaynağında kendisi üretmesidir. Bir tespitim bu benim yorumum. İkinci bir yorumum, 2 ile 10 yaşım QNST'de geçtiği için daha birleştirdim, daha önceki yıllar hiç bilmiyorum. QNST'lerinde farkında olunmadan QNST'de yetişen gençlere, insanlara, kızlara, erkeklere verilen çok önemli bir değer vardı. Mutluluğun tanımı. Mutluluğun tanımı QNST'lerinde sen Üretirsen mutlu olacaksın idi. Nitekim bu o kadar güzel tuttu ki bilinçaltılarında hala evlatları, torunları bile kürensü mezunlarının üretirken mutlu oluyorlar. Benim ekleyeceklerim bu kadar Sayın Orhan. Hoş geldiniz. Teşekkürler sunumunuz için. Kulutayımıza da hoş geldiniz. Ben Alper Bey'e bir soru soracağım. Yani kişisel olarak merak ettiğim bir şey. İşte bir tanıtır mısınız lütfen? Ben Soner Önal, Hacettepe Üniversitesi Geometrik Üniversitesi Bölümü öğrencisiyim. Dördüncü sınıf. Ee, Alper Bey'e sorum şu, yani kişisel merakım bu. İşte Ercan Kesal, Küçük İskender. Ercan Kesal, işte Küçük İskender. Bunlar tıp alanında eğitim almış insanlar ve şu an yazın işiyle uğraşıyorlar. Siz de öylesiniz herhalde. Yani bu kadar yoğun bir mesleği yaparken yazına nasıl zaman ayırabiliyorsunuz? Ben eğitim almadım. Eğitim yani ben tıp eğitimi dışında başka bir eğitim almadım. Yani e, ama o hayat coşkusunu annemden, babamdan gördüm, aldım. Yani bir de yetiştiğim yaylalardan aldım. Halktan aldım. Yani o halkın dayanışmacı kültüründen aldım o coşkuyu. Yani doktorların genel olarak farklı meslekler seçebildiği ilerleyen dönemlerinde görüyorsunuz. jüciyan olanlar da var. Evet. Yani bu nasıl alıyorsunuz bu eğitimi? Yani bu tamamen doğup büyüdüğümüz toplumun yapısıyla ilgili, evdeki ebeveynlerin diyelim tutumuyla ilgili. Benim babam hayatı boyunca eve bir tane ekmek almamıştır, ama yani belli dönemlerde hemen hemen. İki günde bir, üç günde bir mutlaka cebinde bir kitapla gelirdi. Göz ucuyla takip ederdi. Kitapları okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyorduk o kitaplar ama babamın farkına varmadığı bir şey daha yapıyorduk biz. Babamın getirdiği varlık yayınları, varlık kitaplarının arasına Texas, Tomix, Tex koyuyorduk. Onları da okuyorduk. Onları görse babam yırtar artardı. Ama sevmiyordu babam ama biz onları okuduğumuz için de belki daha coşkulu insanlar olduk. Yani... Herkes istediğini okuyabilmeli. Evet, hayal gücümüzü daha çok oradan aldık belki de yani. Yani o e, hele yazarlık bence bir şeyle ilgili değil. Bu tamamen okumayla ilgili, hayal gücünün kuvvetli olmasıyla ilgili. E, ben e, çok erken uyanan bir insanım. Hatırlıyorum çocukluğumu. Uyanır uyanmaz köyde yanlarda pencere yoktu. Toprağı Altı toprak bir köy evi, bir kenarda yatıyorum. Yukarıdaki tek pencere damda yukarıda o da kirli bir cam var. Oradan e, güneşin doğuşunu beklerken hep hayaller kurardım. Hayallerim de hep nedense yani o toplumsal bilinci öyle almışız ki yani ben yoksul insanlara bir şeyler yapacağım. O halkı işte daha iyi yaşa yaşayacak bir duruma getireceğim. E, i̇şte e, o güzel otları, çiçekleri bir şeylerde ilaç yaparken kullanacağım falan çocukluk hayalleri. Yani şimdi çocuklar e, hayal kurma şeyi çok zayıf. Yani çünkü bu elektronik çağda bakıyorum ben şimdi benim de torunlarım falan var. Yani hep kendi başkalarının kurguladığı bir takım oyunlarda kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Yani e, bu çok önemli. Kişi kendini geliştirici bir ortam bulamıyor. Tabii bunun toplum olarak birlikte düşünülerek çözülmesi gerekir. Ya yani, e, televizyonlarda da hep başkalarının bize gönderdiği imge sahana altında yaşıyoruz. E, haberlerde benzer şeyleri izliyoruz. Yani kend, bizim hayata ilişkin hayal kurabilme şeyimiz, yeteneğimiz çok sınırlı. Önce bunu geliştirebilmemiz lazım. Yani yeniden o çok sesli ortama dönebilmemiz lazım. E, bu kin, öfke, şiddet kültürünün yok edilmesi lazım. Hoşgörünün biraz daha e, çoğalabilmesi lazım. Falan filan böyle gidiyor ama yani kendi adıma e, ben... Kimse bana futbol oynada demedi. Her, sporun her türlüsünü yaptım. Voleybolda oynadım. Gerçi kardeşimin nüfus cüzdanını kullandım genç takımında oynayabilmek için ama e, birçok sporu birden yaptım. E, edebiyatla uğraştım. Yani bayağı da can uğraşıyorum. Sabahın köründe kalkıp okuyarak falan okumayı sürdürerek. Bütün bunlar e, benim şeyim değil. Yani bir köy ensülü çocuğu olmanın bir de Anadolu'nun Gerçekten o özünü temsil eden çok sesli, çok kültürlü bir yayla ortamında doğup büyümüş olmanın bana verdiği bir potansiyel, gizil güç diyelim. Biz toplumda çocukların yetişeceği ortamları böyle oluşturab oluşturabilmeyi nasıl sağlarız bunun üzerine kafa yoralım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, son iki soru alacağım çünkü bundan sonraki oturumdan süreç almaya başlayacağız. Kameranın hemen solunda bir arkadaşım var benim sağıma göre. Kameranın soluna göre. Buyurun. Merhaba, ben Cihan Karakaş, Yıldız Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle gurultaya katkılarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sorum da aslında dördünüze birden. Köy enstitüleri benzeri bilim kampları kurulabilir mi ülkemizde? Ee, bir parçası olduğumuz bu buna öncülük edebilir mi? Yani tabii ki e, her şeyi siyasi iktidarın değişmesine falan bağlamamak gerekir. Yani köy enstitülerine karşıt birileri hep yukarıda olacaksa hiç o konuda girişim yapılmayacak mı? Tam tersine yani bu iktidarı muhalefeti yoktur. Yani bu. E, Soruyu soran arkadaşımın da yani düşündüğü gibi bu işin öncülüğünü yapacak olanlar yerel yönetimlerdir, meslek odalarıdır, sendikalardır, öğretmen örgütleridir, öğrenci topluluklarıdır. Otyo eğitim topluluğuyla biz çok güzel şeyler yaptık. Hasan Olana gittik, temizlik yaptık. yol alalım, yol alalım dedik. Oradaki o mezbelelik işlikleri filan temizledik, düzenledik. Orada yıkılmakta olan bir sinema salonu vardı. Köylü çocuklar elleriyle kurmuşlar orayı. E, müzik işliği vardı. Çok güzel. Çok güzel. Yani çalanların birbirini işitmeyeceği şekilde yapılmış. Onlar yıkılmak üzereydi ve Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı'na yazı yazmış. Bu çökecek, altında insanlar ölecek diye yıkılmak üzereyken biz el attık. Otlu Eğitim Topluluğu 200 öğrenciyle beraber bizimle birlikte orada kampa geldi ve sonra bir takım dinamikler devreye geçirildi ve o binalar restore edildi. Çok iyi olmadı ama hep hepimizin yapacağı bir şeyler var yani. Biz bir kere yani madem ki doğru olmuş bu bir kere bir yakalamış bunu Türkiye. Şimdi biz köylülerinde nasıl bir eğitim yapılıyormuş? Bunu toplum olarak siyasi partilerden ve siyasi iktidarlardan istemenin ötesinde kendi güçlerimizi birleştirerek küçük küçük küçük modellerini kurmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Son bir soru alacağım. Evet oradan ve bitiriyorum.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 Benim sorum biraz daha özel gelmiş bir soru olacak. Kadının e, eğitim süresince ve, e, ve bilhassa iş alımındaki bulunduğu durum hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Dün İstanbul Belediye Meclisi bu doğrultuda verilmiş bir önergeyi o çokluğuyla reddetti. Toplumsal cinsiyetle ilgili bir Komisyon ve çalışma kurulması önerisini. Köy enstitülerinde kız çocuklarına ayrı işte yemek, bulaşık, dikiş gibi işlerin yaptırılması yasaktı. Ve bir takım hikayeler vardır. Mesela yapı kolu başkanlığına bir kız öğrenci seçilir. Ve kız öğrenci erkeklere başkanlık eder. Gider diğer ensüllere yapıda yardımcı olmak üzere. Yani hep köy enstitülere, köy enstitülere dedik ama gerçekten her bakımdan örnek. Pozitif ayrımcılık var. Yani kızlar için öncelik çok daha fazla ama bugün Türkiye'de bir de şu gıcık kaptığım bir laf var. Şu hanımlar lokali. Hanımlar, hanımlar. Ne bu? Bayanlar. El bebek, gül bebek. Taşınacak, korunacak. Yok öyle şey ya. Niye o, o kadın, ben erkek? Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kavga edeceğiz. Birlikte eğleneceğiz. El ele tutacağız yani. Başka türlü ileri gitmemiz mümkün değil. Kızlı erkekli mi? <gülüyor> Şimdi bir köy mi? düğününü <gülüyor> anlatacağım. Bu gelenek meselesi üzerine girdik de. Köyde düğündeyiz. Davul zurna çalıyor, dışarıda yağmur yağacak gibi oldu, yayla evine girdik. İçerisi birlikte oynarız biz. Kuzey Doğu Anadolu'da böyle bir ayrım yoktur. Metin Andın çok değerli araştırmalar var o konuda da. Neyse, içeri girdik, içeride oynuyoruz. Bizde kız erkek ayrımı yok, kadın erkek. Birden o kapıdan gelen ışık kesildi. Dedim ya yanlarda pencere yoktur diye. İçeriye kravatlılar girdi. Birisi bizim köyümüzden çıkmış olan bir bakan. Yanında şeyleri, işte bir takım avanesi girdiler. Ama ve davul zurna sustu, hoş geldiniz diyecek düğün sahibi. Bakan bey çok bozuktu, çok bozuktu, çok bozuktu. Düğün sahibine baktı, olmadı dedi, Alişan dedi. Arkadaşım kurbanın babası Alişan. Ne olmadı beyim dedi, ne hata ettik? Burası dedi Müslüman evi değil mi dedi. Sen niye dedi kadını erkeği bir araya doldurmuşsun? O beyin, o bakan beyin kendisi de halbuki o gelenek içinde yetişmişti. Ama daha sonra dini siyaset et, unsuru haline getiren, malzemesi yapan bir partide yükseldi ve oralara kadar geldi. Kendisi de kızlarla, kadınlarla yan yana oynayarak yetişmişti. Alişan yutkundu, sustu, sonra konuştu. Beyim dedi, bizim aramızda fesat yok, sen istersen dışarı çık. <gülüyor> Bunu yaşadım ben yani. İşte gelenek deyince yani bu da bizim geleneğimiz abi. süre kapatırız arkadaşlar. Ben 3 konuşmacıma da e, kendi adıma Harita ve Kadastro Mühendisleri adına sizler salon adına teker teker teşekkür ediyorum. Süremizi açtık. Eee Sağ olun, var olun, dinlediniz, katıldınız, katkı koydunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.